Merhabalar, ben CallWorks ekibinden Hüseyin. Bugün sizlerin sormuş olduğu soruların bir kısmını cevap vereceğiz. İlk benden olsun. Alperen kaç yaşında? 20. Bu soruyu sorduğun için teşekkür ederim Hüseyin. Rica ederim İkinci soru da benden olsun. Bu işi hobi olarak mı yapacaksınız, yoksa bir gelir modeli haline getirmeyi düşünüyor musunuz? Git diğeri kadar gider, gitmediği yerde kader. Kendi yaptıklarınızdan en beğendiğin hangisi? Saykolar, Hayatın Rengi, İntikam Koşunu. Fikir buluş aşamasında herhangi bir ilhamınız var mı? Bu. Boş yapıyoruz, ortaya bir şeyler çıkıyor. En sevdiğin çizgi dizi? Saykolar. Serilerin yapım aşaması ne kadar sürüyor? Hikaye, animasyon gibi. Eskiden birerlik aylık bir dinlenme sürecinin ardından antısın gelen bir hikaye ve e, animasyon süreci oluyordu. Ama şimdi bu süreç değişti. 3 günlük dinlenmenin ardından 5 veya 8 günümüzü animasyona harcıyoruz. Ayrıca uyumuyoruz. E, bir günlük kurgu ile beraber taptaze videolarımızla karşınıza çıkıyoruz. Hiç Adobe Animate, Blender, Cinema 4D gibi programlarla 3D animasyon yapmayı düşündünüz mü? uzun zamandır bu sorunun sorumlusunu bekliyordum bunu <gülüyor> cevapımız çok zor olacak hayır kaç yaşında animasyona başladın ee, bu gayet kolay bir soru 12 yaşındayım ama 28 yıldır animasyon yapıyorum babam böyle pasta yapmayı nerede öğrendi bundan aklınızda bir seri var mı serinin ismi nedir Tabii ki var adı da Abi nerelisin? Avustralya. Hiçbir ara kanalı kapatmayı düşündünüz mü? <gülüyor> İntikam kurşunu 3? <üç. gülüyor> bir dakikalık bir video yapmak tahminen senin kaç saatini alıyor. Uyumazsak aralıklı 3 gün içerisinde bitiriyoruz. Müzikleri nereden buluyorsunuz? Şundan, ölüydünüz. Geri dönüş yapmayı nasıl başardınız? Ben de dahil olmak üzere diğer e, ana ekip üyeleri toplandık ve e, işlerin böyle gitmeyeceğini, artık tekrardan başlamak gerektiğini ve e, adam akıllı bir şekilde devam edmemiz gerektiğini karar verdik ve böyle bir şekilde de e, fitili ateşlemiş olduk. E, bu soruyu sorduğum için teşekkür ederiz. Şifanın güroğru. Tridialim <gülüyor> Abi ben de animasyon yapıyorum. Hatta ses de ekliyorum. Fakat ses eklemek için fazla ses efektlerim yok. Nereden buluyorsun ses efektlerini? Bana da söyler misin? Evet dostlarım. 1 kola cevaplıyor bölümünde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer sizde sorularınızın cevaplanmasını istiyorsanız Aşağıda ya da kanalımızda bulunan Discord linkimize gelebilir ve Discord'umuzun içindeki koala cevapları kısmından sorduğunu sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.